sayfayı 24'ten kavuştuk. Ve katkala şeyhu meşayikhine meşayikhine el delalü suyutiyo yani büyüklerimizin de büyüğü olan nasıl abi? bir sonraki sayfa. Bunu bir açalım. he tamam. Tamam burası. Evet. Büyüklerimizin de büyüğü olan Celalettin suyuti der ki ennehu yuharrimu ''Ulûmen felsefeti felmanfeti li icma'i selefi'' O, selefin icması üzerine buna binaen, mantık gibi felsefe ilimlerini haram kılmıştır. Haram görmüştür. ''Ve ekثرul mu'tebirine minel halefi'' Ve haleften de muteber olan birçok kimse de bunu e, şey yapmıştır. Görmüştür. Şimdi, arkadaşlar e,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 nevevi ve خلق لا yine bu, bu çerçeveyi açıklamıştır. Kim açıklamıştır? İbn Salah, Nevevi ve eee sayamayacağımız kadar birçok insan bu bağlamı paylaşmıştır. Fakat cem'at-i tahrimihi ve cümletu olabilir kitaba. Yani bu kelamın haramlığı noktasında bir kitap bir araya getirilmişti veya çok gelmişti. Yani getirdi Nasıl hocam. galiba kendisi bunu yazdı. Kat'cemak doğru İdâhrimli. Doğru. Ve kat'cemat. Evet hocam. Bir tahlili taben bu konuda bir e, haramlı nokta bir kitap bir araya getirdim. Natal tu o zaman burası değil mi hocam. Nakaltu fihi nufsan e inne ti e, fil hafbi aleyhi ve bu konuda e, büyük imamların önderlerimizin metinlerinden nakiller yaptım yani nasıl nakiller kelamdan uzaklaştıran kelamı yasaklayan e, böyle metinler ve zekerel hafizu hızlı gidersem uyarın arkadaşlar ve zekerel hafidhu siracut dinil gazviniyuh minel hanefiyyeti fi kitabî yine Hafız Sıraçettin el-Kazmihî hanefi ulema adandır ee, şu kitapta şunu zikretmiştir ellefehu fî tahrimihi yani kelamın haramlığı noktasında yazdığı bir kitapta ennel gazzaliyye raca ile tahrimihi yani gazzali kelamın haramlığı fikrine dönmüştür ne zaman ba'de senaihi alayhi fi evvel el muntaka yani muntaka süzülmüş bilgi demek değil mi halim hocam bu muntaka eseri rezalin eseri eee yani, yani eseri. o bu kelime anlamı öyle yani. o, o doğru o da var şey kelime anlamını söylemek bağlamında söylüyorum hı hı, evet teşekkürden geliyor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 وَبْنِ رُشْدٍ مِنَ Malikilerden İbn-i Rüşd بِاَنَّمْ مُشْتَغِلَ بِهِ Yani kelam ilmiyle uğraşan kimsenin لَا تُقْبَلُوا لِوَيَتُهُ Onun rivayeti kabul edilmez. Onun ahberli rivayet söz kabul edilmez. İnteh. Burada bitti diyor. Evet. وَقَدْ Mussalen İmam Hucetü'l-İslam'ı fi İhya'ül e, hada'l Ne diyor burada? İşte Hucetü'l-İslam İmam Gazali evet burada Abdullah hocam da eserin ismini verdi. E, bu, bu maksadı, bu amacı açıklamıştır diyor. i̇slam İmam Gazali bu maksadı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 Buna astronomi mi diyeceğiz, astroloji mi diyeceğiz? Astroloji galiba hocam. Kadir hocam. Astroloji herhalde. Burada Hı. çünkü yıldızlara bakarak al bakma. Evet. Hı. Evet. Kahinlik değil mi? Evet. Bu ilimler gibi e, ceder ve kelam ilmi de e, yenilmiştir dersen ev huve mubahun veya mubahdır dersen. Ev mendubun veya mendubtur dersen talem bil ki اَنَّ لِلنَّاسِ ف۪ي هَذَا bu noktada insanlar farklı farklıdır. Yani guluven, aşırıya giden olabilir ve israfen fi etrafin böyle yani gereksiz kabalara girip böyle ortalar satan usulü erkanı bilmeyenler olabilir. Her türlü şey olabilir. فَمِنْ قَائِلِنْ Şöyle diyen اِنَّهُ ve وَحَرَامٌ Bu bu Kana mi bidatdır ve haramdır diğer. Buna bakacak olursa ve annen abde. Ya hocam bu rivayet okudukça var ya yani böyle insan kahroluyor ya. Vallahi billahi. İn Allaha bi kulli dem bin siva şirki. Yani bir kulun şirk dışında her türlü günahla Allah'a gitmesi onunla karşılaşması. Hayrullah onun için hayırlıdır. Neyden min en yelqahu bil kelam. Kelam yaparak Allah'ın huzuruna varmaktansa tam şirk dışında en büyük günah. Ya hocam toplumun temeline dinamit atmaktır bu hocam ya. Hocam yani sen bir kelamcı yani. ee, sen kızıyorsun da ben bunları okuyunca bize ekmek su veriyorlar diye şükrediyorum ya. <gülüyor> Doğru Mesela tarih <gülüyor> kitabından çıkıyor ekmek çıkıyor. <gülüyor>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 sağlam yaklaşma yani gerçeğe hakikate ve Allah'a yaklaşma e, şeklidir aracıdır. Fe innahu çünkü tahkikun bir ilm ittevidir yani tevhid ilmini derinlemesine bütün yönleriyle ele almaktır. Bunlara göre. Va nidalun an din illahil mecidi yani Allah'ın o övülmüş dinini savunmaktır. Yani buradan şunu da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 ee, İmam Gazali, Wei'le tahrimi, Daha ve Muhammed ve Malik ve Ahmed ve Süfyan ve tüm ailelerin hadisini minasla İmam Şafi, Muhammed Eşşeybani Şeybani, Abanifen en başta gelen öğrencilerinden bir tanesi. Evet. Malik bin evet. Enes, Ahmet bin Hanbel, Süfyan-ı Sevri ve ehl Hadis'in bak i Hadis diyor. Burada da aslında kodlarını belli ediyor. ehl Hadis'in, Allah razı olsun ehl Hadis'in önde gelen bütün imamları kelamın e, haram olduğu kararındadır. Ve sâkâ el-fâkân an-hâulây. Bunlardan bazı sözleri de ne yapar metnin içerisinde verir. Ben enhum kalu. Derler ki onlar ana fikrini veriyor herhalde söyledikleri sizin. Ma sekete anhus sahabe tu ma enhum a'rafu Diyor ki yani sahabe gerçekleri en iyi bilenlerdir. Gerçekleri en iyi bilenler olmasına rağmen bu konuda hiçbir şey söylememiş, susmuşlar. Ve affsahu fi tertib alfağı min sairil ve insanlar arasında sözleri en güzel şekilde ifade edenler onlardır. Yani bu halde onlar şey söylememişler. İllahi burada aksi durum olursa diye ben düşündüm hocam. İlla, e, lem, yani lima mı desek buraya, ne diyelim? Limayete velledü minhu mineşşerri. E, çıkmaz mıydı diyelim burayı. Kadir hocam sen ne dersin burası için? Hocam, Pardon hocam. Bir daha bir bakayım hocam. Bu bu insanlar yani çok bilmesine rağmen ve söz noktasında da diğer insanlardan daha iyi bu işte fasih olmalarına rağmen sustular. Ancak le magnete kendisine şer doğacak şeylerde yani şer durumunda konuştular. Şey yapmadılar. Yani. yani aklıma şöyle bir mantık geldi ama imar veya lemma ifadesi biraz farklıydı. Yani er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 yani bir emin olmak için soruyoruz. Evet. Ve evet, de evet. bu nedenle Baha Aleyhisselatu Vesselamu Hazret Peygamber demiştir ki, helel evet. yani inatçı olanlar, İ e, inatçı olan ahmaklar. Bunu şey de diyorlar hocam. E i̇nce elip sık mi? dokuyan helak oldu. İnce elip sık dokuyan. Fazla bunu şeyde evet. geçti de hocam. Geçen sahne semanda ben Ebubu'ttinin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 filihsi yani yani böyle araştırmaya dalanlar Hadir hocamın dediği gibi inceleyip sık dokuyanlar helak olurlar. Wahtet tu eydan yine aynı şekilde delil getirenler. Diyebilir miyiz hocam. Evet yine böyle şöyle delil getirirler diyecek bir delil vereceğim Aha. şimdi. Evet hocam. Evet, Abdullah Hocam, bur burada mısın Abdullah Hocam, şey evet, kapandı. Metin gitti. Metin, hemen evet. geliyor. Bi <gülüyor> enne delike, yani şu şekilde delil getirenler, lehuken minettini, yani dinden olsa bile, yani din açıklama maksadıyla olsa bile. Hocam bu ta şeye gidiyor, ennehum kâli var diye yukarıda, o bir sürü isimler saydı ya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 Hazreti Peygamber'in emredeceği en önemli şey olur. Bunu baştan emrederdi. Evet. Yani şimdi bunu, burada şunu da sormak lazım. Hz. Peygamber zamanında tefsir var mıydı? Mesela? Değil <gülüyor> mi? Hadis var mıydı hocam? Evet. Ha, İlmi var mıydı? Var mıydı? Usta Ozenim ha, hocam. Evet. Yani. benim suda ben. takım çekti. Bu aşırı gidenler gerek evet. oldular. Hadisini ben amelle ilgili hatırlıyorum. Evet. evet.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 Ve yufni ala erbabihi. sonra o kelamcıları da överdi Hazreti Peygamber. Övmüyor kelamcıları diye. Tıma Yani bu Hazreti Peygamber e gidiyor, değil mi? Hadi hocam. Şey de olabilir hocam. Evet. Sonra da onların istidlallerinin geri kalanını da zikretti. Yani öyle de olabilir. Diğer yani şöyle de çok şey değil hocam. Akıldan uzak değil yani. Evet, evet. Hazreti Peygamber delillerini zikrederdi, usullerini zikrederdi falan diye de düşünülebilir. Bilmiyorum, yanlıyor muyum? Şey, sonra, sonra devam ediyor ya tümme, zekera veya zükere da olabilir burada. Ee, devam ediyor zükere estillâ lülferîk ilâkâr deyince herhalde şeyle ilgili. Tabii bu gazariye evet. gidiyor olabilir. Bu gazari, evet. Evet. kiram ilmi haram mı da değil midir diye e, bu şekilde ihtimaller sıralıyor. Evet. Haramda diyenler var. E, övenler var. Evet. O zaman o zaman eee ulemanın eee tercühiyle pazarlığa atlıyoruz zaten. Yani, hı hı. Sümme tekrar bakiyyece istidlal sonra diğer istidlallerini, kalan istidlalleriz zikretti. Sümme zikra istidlalen fariq el-aheri başka bir grubun istidlaliyle zikretti. Ta ki ila en kala. Şu, şu şu sonuca vardı. Fehulte şöyle dersen hemen muhtaruin deki yani sen hangi görüşü seçiyorsun? Müraccah olan nedir senin nezdinde? Fe ecebe bir tafsili detaylı bir şekilde cevap verdi. فقالت. Dedi ki fihi menfaatun ve fihi mazarratun Yani bir kısmında fayda vardır, bir kısmında da zarar var. Fe bi itibari menfaatihi yani e, faydası açısından bakacak olursak fi vaktil intifai halal. Yani fayda verdiği zaman, fayda verecek bir şey olduğu zaman e, Kadir hocamın da işaret ettiği gibi böyle, Kadir hocam sen mi söylediydin, Abdullah hocam mı söylemişti Böyle sıkıştıkları zaman Abdullah hocam yani nerede, nerede bu kelam dedikleri zaman, o zaman helal. Ev menduktur, ev, ev vacib, ev vaciptir. Duruma göre değişir, ne kadar ihtiyaç varsa çok ihtiyaç varsa orada ne olur? Vacip olur. Hocam yani Kemal yedek kulübesinde yedek... bekleyin diyor. Yedek kulübesinde bekleyin. Aynen. <gülüyor> yani böyle maç 3-0, 4-0 aleyhimize şey olursa ona göre sahaya çıkarırız. Kema yaktadihil hal. Durum neyi gerektiriyorsa ona göre şey değişir. Kimi zaman vacip olur, kimi zaman mendup olur. Ve ve bi'itibari mazarratihi veya mudirratihi de olur. <gülüyor> Ee, zararı itibariyle bakacak olursak bir vakti istidrari zararlı olduğu durumlarda ve mahalli zararlı olduğu yerlerde haram, burada da haramdır. Kale dedi ki فَاَمَّا مَذَرَّتُهُ bunun zararı şudur, zararına gelindi فَاِثَارَتُ شُبُحَاتٍ İnsanın zihninde şüpheleri çağrıştırmasıdır. Yani birçok şüphe oluşturmasıdır ve tahrik e, e, Bunu şöyle söyleyebilir miyiz hocam? Yani böyle akaid'in temellerini sarsması itibariyle. Evet hocam. Sarsmak. Evet. Ve izanetuha anil gezmi ve Yani akaid'deki kesinliği e, ne diyelim ortadan kaldırması, sorgulanabilir hale getirmesi nedeniyle. Ve zalika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 ve yehtelifu fihil eşkası. Ve bunun sonucunda insanlar farklılaşır. Farklı farklı düşünmeye başlarlar. Ya şimdi o zaman burada şunu sormak lazım. Diyoruz ki kelamcıların tanrı tasavvuru faili muhtar. Felsefecilerin ki mucib bir zat. Ondan sonra tasavvufçuların ki diyoruz ee, neydi o? Vahdeti vücut veya vahdeti şuur diyor. Sonra kelamcıların arasına geliyoruz. Kimin kimisi adalet merkezli, kimisinde kudret merkezli, kimisinde hikmet merkezli. Yani bu mantıktan hareketle baktığımız zaman neredeyse hepsi gidiyor hocam. Tabii akli delillerle kullanınca ihtilaf çıkar diyor. İhtiraf da kötü. Tabii yani Ya hepsi hepsi Allah'a inanıyor ama bir olan Allah'a inanıyor ama farklı şekilde anlatıyor. Ne yapacağız bizle? Fehada dar ruhu, itikadil hakkı, yani e, hak olan inanca zarar vermesidir. Böyle bir şey, hak olan inanca zarar veren bir şey. Velehu, bana fi teki di itikadil <gülüyor> muktediyatı. Yani böyle sorular sormak, bu şekilde e, sağlam akidenin temelini e, oynatmak ne yapar? Bidatçilerin inançlarını güçlendirir. Onları sağlamlaştırır, onları teyit eder. ve tetbitha fi kalplerinde böyle kökleşmesine neden olur o yanlış inançların. Bihayt bu şu itibarla pardon dawaihim yani Onların ortaya koydukları gerekçeler, ileri sürdükleri şeyler, anlatımları neyse bunların çokça konuşulması itibariyle bu insanların zihninde yer eder ve makul gelmeye başlar ve kalplerinde kökleşir. Meramı ifade edebildik mi Kadir Hocam? Evet, evet. Yani e, bu, bu ilim şey yapıyor diyor. Bidatçilerin itikadını tekit ediyor. Yerleşmesini sağlıyor ki böylece onlar da davalarında korumuş oluyorlar, güçleniyorlar. Aynen. Aynen. Ve yeşfettü hırsuhum alel İsrail aleyhi. Saadet eser. Yani, böyle güçlendikten sonra o yanlış inançlarında devam etme azmi artar. Devam etme hırsı artar. Ve ancak hada zararı fakat bu zarar bir vasıtatı tasubi yani bir nevi tasub yoluyla ortaya çıkan bir zarardır. Elledi, Yesûrü minel dedeli. Ha bunun da kaynağı nedir? Yani, tartışma. Nedel. Nedel. Nedeli hiçbir şekilde sevmiyorlar. Evet ve öbür men bunun faydasına gelince.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 Ey öyle değil. fi'l-kelam vefâun bi hâzâ'l-matlabi'ş-şerîfi. Ya bu çok güzel ulvi istek. Kelamda buna vefa kanlık yoktur. Ya hocam vallahi yani sen bir kelamcısın. E, metin gözükmüyor diyor. Metni ilerletir misiniz? Aklıl hocam size zahmet veriyoruz ama eee yani kelam vefakal bir ilim değildir. Sen öyle büyük hülyalarla, büyük hayallerle yola çıkabilirsin ama üzgünüm. bak kelamda vefa hocam. yok diyor. <gülüyor> Haberin olsun. <gülüyor> Vallahi hocam ya şimdi yani yerin dibine girdik hocam artık. Ve leallet taklitun. Taksine tartıtma olabilir. Ve <gülüyor>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 Dikkatli ol diyor, bilen, bil, bilmeyen adam girmesin diyecek herhalde, oraya bağlayacak hocam. Evet. Bir bakalım ne diyecek? Kale dedi ki Ve hâden işte bu اِذَا min مِنْ مُحَدِّتِنْ تَوْحَشَو۪ي۪ي۪ Yani bir hadisiden veya bir hasfiden Duyarsan, ya hocam enteresan yani Şimdi yani e,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 yani zihnine gelebilir. Ne gelebilir? En nes a duma değil. Kişi, kişiler, insanlar bilmediklerini düşmanlarıdır. İli bir şey gelebilir. Yani sen bunu şeyden duyduğun zaman, bir muhattisden, bir hashbihden duyduğun zaman, fesma işit hala bunu işit kimden? Mimmen haber alpler.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 Bu uzmanlaşma, uzmanlaşmak. nefret etmeyeceğiz. He, tamam. tamam. Başka var mı hocam? Zaten şey bagadahu yazmış. Buz etti. Buz etti dipnotta buz etmek. Yani, hem, evet, evet, tamam, buz yani kelamda ileriye yani tenmiş. bu ondan sonra ona muhalif hale gelmiş kimse de. Aynen, aynen. Yani tartışmış harbiyye ya, bazı hakikat-ı kibriyye.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 Mis şeyine derecesine varmış insan olmuş. Bir kimseden dinlemen lazım. Ve cevize dair ile tammu ve bunu da aşmış, derinleşmiş. Bunu da aşarak derinleşmiş. Diğer ilimlerde. Siva, neğil, kelamı. Kelaman dışındaki diğer ilimlere de dalmış.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 hipnotlara çok fazla bakmadınız hocam. Evet. Ve tahakkada ve gerçekliğini ne yapmış, araştırmış. Neyin gerçekliğini? Enne tarika ila hakaetil marifeti fihâdel veçhî mesdûdur. Yani burada ne sonucuna varmış? Bu ilimde derinleşen alim. Yani bu yönde. Buradaki vecikten kastı kelamı kast ediyorlar hocam. Kelam ilminde yani kelam ilmiyle uğraşarak gerçek yani bilginin gerçeklerine giden yol mesdud, tıkalıdır, kapalıdır. Yani üzgünüm diyor seni tam olarak ulaştırmaz diyor. Ve lemri vallahi yemin olsun ki la yanfakku el kelamu an keşfin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 Valekin alen nudur yani böyle nadir atlandır çok nadir olarak bir takım gerçekleri elde edersin diyor İntihar, bitti bittiydi buraya kadar hep iki alıntı anladım kazaylaşın muhtemelen bilmiyorum hocam doğru mu anlamışım yanlış mı anlamışım son cümleyi sanki öyle diyor yani kelam şundan infekki ayrılmaz layenfekki ayrılmaz kelam neydi hı hı. bir tarih ve izah bazı meselelerde bu kadar yapabilir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 Evet, gömüyorlar hocam. Yani Bir de kelamcıların dilinden gömüyorlar hocam. Gazali yapıyor bunu diyor diyor. Ya, ben içeriden diliyorum. Evet. Aynen. <gülüyor> Fe inneme sadada kulluhu anhum li umurin. Herhalde burada şeyi anlatacak hocam. Yani bütün bu anlattıklarımız, onlardan gelen şeylerin li umurin. Çeşitli yönleri vardır. Çeşitli açıklamaları vardır. Değil mi hocam? bu işi bunu geçiyor o yüzden sonuçlar çıkıyor diyecek şimdi sayacak onları bütün bunlardan yani, aynı mı çıkıyor minar bunlardan birisi e, mafuhime min ma sabaka anlaşılan şudur fi esna esna il kelami e, min anne sebeze zebih yani kelam ilminin böyle e, yerilmesi yerilmesinin nedeni bağlamında geçen cümlelerden anlaşılan şudur Uduluhum anil ahzi bi usulül İslam yani İslam'ın usulünden ayrılmaktır yani usulünü İslam'dan almaması itibariyledir İslam'ın temellerinden veştigalihim bima la ya'nihim fî makamil meram yani açıklanacak meramı kendilerini ilgilendirmeyen şeylerle uğraşmalarından dolayıdır. ma'la yani, diyecekler Hz. Muhammed peygamberidir diyecekler ama hiç alakasız şeylerle bunu ispatlamaya çalıştıkları içindir bu nedenle kelam eleştirildi. Birincisi bu. İkincisi ve minha ikincisi münazaa'atuhum ve mücadelatuhum. Yani böyle çekişmeleri ve e, ne diyelim insanlarla inadına tartışmalarıdır, değil mi? Mücadele etmeleridir. Ve lev kana ala'l Yani hak için olsa bile, hak üzere olsa bile eee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 değil mi? Evet. Ve ahwal-ı Kaside satışı olmayan, yani para etmeyen, herhangi bir sonuç getirmeyen. ya bir sonuç tutmuyor insanları böyle gereksiz şeylerle uğraşmaya itmesinden dolayı. Kemâ beyene hucce'tul İslamî'l Gazali fi'l İhyâ yani Hüccetül İslam İmam Gazali'nin İhyada açıkladığı gibi Fakat Zekara Fî Mufti yine e, gıyâs Mufti Müfti isimli eserden der ki An Ebi Yusuf'a Ebu Yusuf'tan makille Annehu La tecûzü salatu khalfel mütekellimi Hocam yandık Hocam sen Hocam baya sen bayağı baya Ha vallahi yani şimdi arkamızda namaz kılacak adam bulamayacağız hocam şimdi. Hocam sen arkanda daha önce kıldırdıklarını bir söyle kaza etsinler. Abi bence ondan da kaza. Bu adam kurtdu hocam ne bileyim. Artık ahirete şey yaparız. Hesaplaşırız onlarla. <gülüyor> mütekellimin bak çok enteresan değil mi hocam? Yani e, zalim bir idarecinin arkasında namaz kılınabilir. Ama bir kelamcının arkasında namaz kılınmaz. Ve intekelleme ama hocam şey e, Kadir hocam Taşköprü Saade olayı şuna bağlıyor hocam. Taşköprü Diyor ki e, eğer işte bu Selef alimleri İmam Eşari, İmam Maturidi'yi görselerdi, kelam hakkında bu kadar da konuşmazlardı diyor. Evet, evet. sonuç var <gülüyor> ve intekelleme bir hakkı ya insan hakikaten hocam yani bilmiyorum ben çok mu tepki veriyorum ee, yani bir insana bu kadar bundan daha halkalet edilemez hocam ya. gerçekten bundan daha şey bak hakkı konuşsa bile bir mütekellimin arkasında namaz kılınmaz çünkü müptedi o çünkü bidatçı. o bidatçıdır. Evet, evet. Ha, yani demek ki Hakime Semerkandi de buradan besleniyor hocam. Yani onda da bidatçı yani bir kafir bidatçıdan daha erven olan bir şey. Yani başka şeyler de aklımıza geliyor hocam. Hani bu haricilerin şeyi var ya. Yani eğer Müslümansan, Hazreti Ali'yi seviyorsan yandın. Evet. Kafir oluyorsun. Ama yani sen buyur beyefendi siz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 ne diyor? Halful muddedi. Bidatçının arkası. Yani buna şey diyebilir miyiz hocam? Bidatçinin arkasından gitmek. Bu namaz işte onun bu namaz arkasında da... namaz kılmak. Evet. Ha. Bir de şeydir. caiz değildir. Eee ve arattu bir rivayeti ala üstad. Şimdi bu rivayeti üstadıma arz ettim. Ya üstad sen bu konuda ne diyorsun? Fekale dedi ki: "Kavidu, bunun açıklaması şudur: Annu la garaduhu izhar hak Yani burada kastedilen kimdir? Kastedilen, evet. maksadı hatta açığa çıkarmak olmayan. Ha, hatta açığa çıkarmak istiyorsa, onun için bu kullanılmaz. Ha, biraz biraz kurtardık hocam. Evet, evet. Eyvallah. Ee, Ali El Kaynarlı hocam. şey. <gülüyor> Şey. Aynen. Velledi qalehu ustazi yani burada üstadımın söylediği şey. Ra'aytuhu fi talhis al-imam az Yani İmam Zahidi'nin e, özetinde de rastladım diyor bunu. Hmm. Hı. hocam. Burada Zahidi dediği Ebü İsak es -Saffar. Bu senin ki değil Saf mi? Safer mi? Yani. Safer. el-Buhari.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 Bu İmam Zahidi diye atık yaptığı kişi evet. e, aslında terhisi edilenin müellifi Ebu İsak Essefar. Benim çalıştığım kişi. Evet. E, onu bilmedikleri için yanlış bir kişiye muhakkikler atık evet. yapmışlar. Tazmini ne gönderiyor buna? Değil değil. Yani bunun evet. ibaren aynısı terhisi edilesinde de var. Yani Ebu İsak Essefar'ın terhisi edilesinde evet, aynısı da. Tamam. Terhis tutuyor. Zahid hüneysi zaten. Aynen. Ya eyvallah. Ya, i̇statlarla böyle ders yapmak güzel oluyor. Yani eksik kaldığımız yerde oradan destek, buradan destek çok hoş bir ders oluyor yani. Allah hepinizden razı olsun. İstatlar. Sen bizi buluşturdun hocam. Birleştirdin. Hocam, i̇ki de namazını sen kıldır. Arkanda kılalım. Bunu yalanlayalım. Tamam. <gülüyor> tamam. Tamam. inşallah abi. <gülüyor> evet. Ne diyormuş Safvar? Haytukale şöyle diyor. Ve kane Ebu Hanifete İmam Hazretleri Ebû Hanife yekrahul edele alâ sebilil hak. Hak üzere bile hak üzere olsa bile cedelden nefret ederdi. Hoşlanmazdı edel yapmaktan. Aptal hocam yaldığımız yer olursa söyle bize. Estağfurullah hocam değil Hatta ru'ya hatta yani şeyden de nakledilir. An Ebî Yusuf'a rahimehullah. Allah rahmet eylesin. Ebu Yusuf'tan şöyle rivayet edilir. Ennahu kale der ki künnâ sen inde ebî hanifete. Ebu Hanife'nin Hanife yanında oturuyorduk. İz dekhele aleyhi cema'atun bir topluluk girdi o an. Fî eydihim raculani. Önlerinde de iki tane adam vardı. Fekâlû dediler ki inne ahade hâzeyni bunlardan bir tanesi yekûlü diyor ki El Kur'an mahluk. Kur'an mahluktur Ve haza yunazi'uhu. Diğeri de ve bu olabilir. Fark etmez. Yunazi'uhu. Bununla tartışıyordu. Veya ha diğeri oluyor. Diğeri de bununla tartışıyordu. Ve o da diyordu ki gayru mahluk. da Kur'an mahluk değildir diyor. Gale dedi ki herhalde burada bu Hanif'i kastediyor. Evet. La tusallu halfehuma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 فَمَا بَالُهُ لَا نُسَلِّي Yani niye onun arkasında namaz kındı? Yani? O adam bizim gibi söylüyor. Kur'an ee, mahluk değildir. Fekalet dedi ki اِنَّهُمَا تَنَازَعَانِ فِي Çünkü o ikisi din konusunda tartışıyorlardı. Dinin hakkında tartışıyorlardı. وَالْمُنَازَعَةُ فِي الدِّينِ Din hakkında tartışmak Bid'atun. Bid'attır. Kedâ fî müftah saadeti. Bak oraya da işaret ediyor. Senin dediğin şey. Taş de. köprü zâniye işaret ediyor. <gülüyor> ha, aynen. Orada da aynı şekilde geçmektedir diye belirtiyor. Ve leallek veçhû zemmil âkari. Yani burada muhtemelen diğerinin zemmedilmesi hayfu e, atlatma.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 e, İmzali'nin muhtis olduğunu söylüyor. Hocam, burada sanki, hocam, Buyur, hocam. hocam. burada sanki e, yukarıda bir Kur'an mahluktur değildir diye bir tartışma geçtiği için Ali El-Kari kendince burada doğruyu söylüyor gibi. Yani yukarıda bir tartışma yedirince evet. aklınıza şüphe gelmiş olabilir. Bunun doğrusu budur Hı. diye bu cümleyi Ali El-Kari'ye atfedebiliriz. Yani muhtesin inzalihi onun inzali muhtestir. Yani 610 ile 632 arasında in, inmiştir. Yani inişi muhtestir.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 Bu da olmaz demek istiyor. Yani şimdi, şimdi burada muhtes değil hocam sanki biraz e, ben bir şeylerde bilmiyorum. Kendin herhalde hocam. E, sanki biraz işte yani o Kur'an mahluktur gibi bir ifade ifade doğurur mu? O, o endişeyle ben farkım çünkü. Bu şey de olabilir. Benim aklımın Abdül hocam.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 Evet, yani e, onu da diyor hocam yani burada e, iyi bir cesaret yani evli hadis mezini hocam evet. öyle değil mi? Hocam öyle bir cesaret ki o kadar kötüleniyor ki hatta İbnü Kullab Hristiyanlıkla ilişkilendiriliyor. Dedesin ismi bile Müslüman olmasına rağmen. İşte bu Hristiyan kökenden geliyor, o Hristiyan o lafziyi öyle soktu falan diye i̇bn Küllab bile düşünün. Yani Şafii, ashabat içerisinde olan bir adam hakkında bile çok ağrı var ashab Bu lafzı bile mahluk demeye kızıyorlar yani. Biliyorsunuz, Ahmet bin Hanbel cenazesine gitmediği falan aktarılıyor. Tabii tabii, çok ağır lafları var hocam, İbnü i Küllab şey... E... şey Şeyle de, Harisel muhasibiyle de selam evet. sabah kesiyor hocam, evet. selam metodunu kullandı diye.